Selam aleyküm Aleyküm selam, aleyküm selam. Sevgili Yavuz, Sevgili Yavuz. Ee, Bekir abi Beni kırmayın Yayına katıldığın için teşekkür ediyorum Rica ederim, ee, Rica ederim. Bu bizim görevimiz ee, Bu bizim görevimiz Allah razı olsun abi ee, Hayır ki Yağdar Bekir Akbil Bekir Akbil Kimdir ee, onun önünde bir öğlenelim abi. hay hay. Eee hey, hey. Bekir Aktenis ben eee ben... sevgili Yavuz Aslan Malatyalı. Ee, evet, Malatya ee, Kale Malatya... ilçesi. Kale, eski adı Izul. Eski adı İzul, e, e, e, dünyaya, e, gelmişim. E, dünyaya gelmişim. Aslında, Aslında birbirimize, birbirimize e, çok, yakınız. E, yani, çok yakınız. Yani benim e, ilçem benim, e, Kale Elaza en, el en, ilçe, en yakın ilçe. Yani tadilucayis evet. aramızda bir köprü var. Aramızda bir köprü var. Ee, benim hayatım İstanbul'da benim geçti. Hayatım İstanbul'da ee, geçti. 10, 10 sene aşkındır Kırıkkale'de ikamet ediyorum. İkamet ediyorum. Şuanda 5 senedir Radyo Anadolu Efendi ışığı karanlıkta, görenler karanlıkta görenlerde bir program yapıyorum. Görenlerde bir program yapıyorum. Bir program yapıyorum. Ee, evet, tamam. İl gazetesi Kırıkale ve Ankara İl gazetesi Anadolu gazetesinde ya yazlarımız çıkıyor. Yazlarımız çıkıyor. Ve evet. Ve en önemlisi de en görmem insan, için sen varsın diye bir proje yürütüyorum. E, yürütüyorum. E, bilhassa, e, bilhassa okullarda, e, okullarda e, kamuda, e, kamuda, yani e, toplumu yani, e, toplum e, engelliye e, karşı engelleye bilgilendirip bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bilinçlendirmeye... Abi yaptın radyo programıyla Aynkale birkaç cümleni alalım. Şimdi, e, Şimdi şu var, e, hakikaten, şu var. hakikaten e, radyo, radyo e, dinlemek, e, bana, göre dinlemek e, bana göre bir sanattır. E, engelli dostlarımız, engelli dostlarımız e, bilhassa, görme engelli, bilhassa dostlarımız, görme engelli dostlarımız televizyondan ziyade e, e, radyo, e, dinlemeyi radyo dinlemeyi çok seviyorlar. Evet. E, çünkü, e, Peki, görsel değil de işitsel, olduğu, değil, için, işitsel olduğu için e, beş senedir, e, e, beş senedir e, çok e, özel çok özel e, dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz oluştu. oluştu. E, bu pandemi e, bu döneminde pandemi e, biraz ara verdik, e, tabii. ara verdik tabii. E, fakat e, sürekli fakat, işte ne zaman başlayacaksınız? Ne zaman başlayacaksınız? E, kimi konuk e, alacaksınız, e, diye kimi alacaksınız, kimi alacaksınız diye böyle hakikaten, e, hakikaten e, takip ediyorlar. Takip ediyorlar. E, inşallah ee, bu pandemiden yani, bir, an de, da, bir an önce kurtuluruz da e, evet, radyo programımıza tekrar radyo başlarız tekrar sevgili Yavuz başlarız sevgili Yavuz abi pandemin dönemi herkesi vurdu bizi de vurdu abi ee, gerçekten, gerçekten vurdu, e, vurdu fakat, e, vurdu, fakat e, önemli olan önemli olan hakikaten, e, hakikaten bu ibret bu, almak bu, örnek, bu, örnek almak, almak örnek almak. Ee, şimdi mesela görmemiştim sen varsın, görmemiş varsın projesi. Ee, evet 5 evet. senedir evet, Kırıkkale'de devam ediyor. Devam ediyor. Ee, e, e, Sayın Valimiz Kırıkkale Valimiz, Valimiz Yunus Sezer. Yunus e, Sezer e, projemizi e, çok destekliyor. Projemiz Buradan kendisine e, çok teşekkür ediyorum. Çok işte İşte İç Anadolu, Anadolu, Anadolu Bölgesi'ne, bölgesine e, sanıyorum e, 12 -13, sanıyorum, sanıyorum, 13 tane ilimiz var. Eee Görmem İçin Sen Varsın için projesini İç Anadolu bölgesine için, yayacaktık yayı, ki yayı, fakat e, bu, bu mikrop e, maalesef, e, maalesef e, bize en en engel oldu. Engel e, oldu. Evet. Evet. Yani e, Görmem e, İçin Sen Varsın projesi e, Türkiye'de, e, ilktir, Türkiye'de ilktir. Efendim Efendim, patenti, e, patenti bana e, aitir. Ee, çok e, e, hakikaten e, özel bir hakikaten isim. Hakikaten özel bir isim. Peki evet. diyebilirsin ki ya, diyebilirsin Bekir, ya. Abi, herkes, Bekir abi bu herkes hani görmem için hani, sen varsın diyorsun herkes, diyor, seni, görüyor herkes mu? seni görüyor mu? Yani, <gülüyor> yani, yani görmek isteyen görüyor. Isteyen görüyor. <gülüyor> Çünkü hep evet şunu söylüyoruz e, e, herkes, bakar. herkes bakar. Lakin herkes gerçeği her göremez. Şey göremez. Çünkü bakmak Çünkü ayrı bakmak şeyde, şeyde, görmek görmek şeydir. görmek apayrı şeydir. Yani, yani neye baktığınız yani, değil de e, nasıl baktığınız ya, önemlidir. Baktığınız evet, önemlidir. Evet, canım. E, evet canım. Ufak bir araya gireyim. E, dinleyicilerinden e, katlı kanıtılımcılar e, sefte yankı olduğunu yazıyorlar. Öyle mi? Öyle mi? Evet abi. Peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Abi e, önce ben bir kulaklığı çıkarayım. Tamam. Tamam. Bir öyle deneyelim sonra olmadı. Sen de çıkarırsın abi. İnşallah bakalım. İnşallah e, anlaşabilirsek. E, anlaşabilirsek. Çıkarıyorum. Be Bekir abi, geliyor mu? Şu anda e, sesin tabii biraz azaldı. Ee, e, sanıyorum e, e, işitmeye çalışacağım. Abi ben çok hoş veriyorum. <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi, <gülüyor> şimdi beraber e, muhabbet olursa daha iyi olur. Evet, e, sevgili Yavuz bu e, her istediğini sorabilirsin. Soracağın her sorunun mutlaka dakika bir cevabı olacaktır. Bekliyorum. Biliyorum abi. <gülüyor> abi dinlemek için sen varsın. Diyelim ki bir okula gittiniz öğrenciler karşınızda olduğu zaman evet. ne, ne gibi konulara değilsiniz. Değil Şimdi e, sevgili Yavuz şu var. Düşünebiliyor musun e, karşınızda e, işte 200-250 tane genç. Pırır pırır genç. E, ve bunlar hani delikanlı diyoruz ya. Hakikaten kanlı bunlar. Şimdi elbette ki e, konumuz engelliler olsa da biz e, hayata dair her şeye dokunuyoruz. Çünkü e, dokunmak zorundayız. Ve şunu görüyoruz ki, hakikaten e, toplum engelli tanımıyor. Hele hele görme engeli hiç tanımıyor. Peki, seminerden önce salona girdiğimiz zaman insanlar bizi acıyor. Bunu söylüyorlar. Özgeçmişimiz okunduğu zaman ve işte bir saat bir saat anlatıyoruz. Yani e, önünde notlar yok, kağıt kalem yok. Yani ne varsa saksıda var. Efendim? Abi, saksı saksı denmeyelim ona ya. Efendim? Şimdi yani e, saksı da e, elhamdülillah boş değil. Yani boş, boş saksı değil. Şimdi e, tabi e, okula profesör de geliyor, kitaptan anlatıyor. Biz yaşadığımız hayata anlatıyoruz. Tamamen doğaçlama. Şimdi peki karşılık alabiliyor muyuz? Evet alıyoruz. Nasıl alıyoruz? E, samimi olunca hakikaten karşı tarafa yansıyor. Karşı tarafa yansıyor. E, Malcolm X e, diyor ki ben eğitimli birisi değilim. Herhangi bir alanda uzmanlığım da yok. Ama samimiyim. Benim kimliğim samimiyetimdir diyor. Aynı benimki de öyle. Evet bu konuda samimiyet konusunda büyük mütefekkir Cemil Meriç de şunları söylüyor. Biliyorsunuz 38 yaşında gözlerini kaybetmiştir. Üstad diyor ki Samimi olmak lazım. Çünkü samimiyetin dilini körler de görür, sağırlar bile işitir. Biz de insanlara diyoruz ki evet bize karşı samimi olun, biz sizi anlarız. Ve evet, eminim ki e, Kırıkkale'de ilk geldiğimiz zaman Durum çok farklıydı. Hatta e, buradan ayrılmayı bile düşünüyordum. Ayrılmayı neyine düşünüyordum Allah'ım? Şimdi e, arabaya biniyorsun efendim sana yer e, verilmediği gibi e, e, veya şöyle geçin oturun. Şimdi şöyle demek benim için meçhul bir yerdir. Dolayısıyla <gülüyor> arabadan ineceğim Kuluma yapışmış. Bırak büyük yardım atayım. Ee, yani yardım etmek istiyor fakat ee, bilinçli olmadığı için belki yardım etmek yerine zarar veriyor. Ee, oturdum, ikamet ettim. Başlıda da başladık. Bunu Kırıkkale'de yaydıktan sonra artık Kırıkkale'de benim eğitimimden geçen e, öğrencilerimiz, gençlerimiz çarşıda, pazarda her yerde e, bizimle karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları zaman elbette ki hiç zorluk çekmeden. Mesela e, örneğin en basitinden. Emin ol ki bunu e, her türlü makamda bulunan insanlar bunu bilmiyorlar. İşte bir görme engeliyle nasıl tokalaşılır? Elimi uzatırım diyor. Elin havada kalır. Niye? Elini görmüyorum ki. E peki ne yapacağız? Biz sese dayalı yaşıyoruz sevgili Yavuz. Şu bakın pratik. Ha, bazıları çok az ses çıkarıyor da idare ediyoruz. Fakat işaret bu. Bu ses aldığımız zaman yani parmak çıtlatma. Anlıyoruz ki karşımızdaki insan bizimle tokalaşmak için işaret veriyor. Bu çok basit gibi görünüyor. Fakat bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Evet, biz e, bayağı bir mesafe yazdık. Hakikaten bir farkındalık kırk e, karede oluşturduk. E, bunu kırk kare dışına da yaymak istiyoruz. İşte e, 3 Aralık e, Dünya Engeller Günü biliyorsun. E, 1992 yılından itibaren işte Birleşmiş Milletler tarafından e, böyle bir gün belirlenmiş. Ee, ülkemizde de e, dünyanın birçok ülkesinde bu kutlanıyor. Bu şekilde devam ediyor. Ağabey ee, zaten e, dünya engellerini dedikleri de ama engelleri sadece bir gün hatırlayacak mıyorsa o, o günü ben istemiyorum. Böyle. Ya şimdi e, bu günler işte anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, aşıklar günü, bunlar bitmiyor. Bunlar hep dış, yani yabancı menşeli hakikaten bazen işimize yarıyor mu? İşte bak nasip olursa eğer engelleri aşabilirsek çünkü e, her engel çok önümüze çok engel konuluyor. Engelleri aşabilirsen ulusal bir <gülüyor> kanalda. İsim vermeyeyim şimdi. E, şu anda gündemde iki tane televizyon kanalı var. E, i̇şte oydu yayını yapan. E, birisine çıkıp meramımızı anlatacağız inşallah. E, fakat e, şu anda e, görüşmeler devam ediyor. İnşallah engelleri aşarız da e, yani toplumumuz e, evet ne demek istediğimizi e, daha rahat anlatabiliriz. İnşallah. Bek, bek, bir bugün nasıl geçiyor abi? şimdi e, bugünü günü nasıl geçiyor evet ben e, şunu söylüyorum e, yıllardır ben sabah namazından sonra pek uyumam kalktığım zaman evet. ne yaparım radyomu açıyorum televizyonu değil e, radyo dinlemek e, bende bir alışkanlıktır hakikaten evet. e, ne yaparım işte e, bulaşık varsa bulaşık yıkarım e, kahvaltının alt yapısını hazırlarım. <gülüyor> Anlayan anlar bayanlar. anlar, alt yapısını hazırlarım. <gülüyor> Evde ekmek yoksa efendim e, dışarı çıkarım, markete giderim, e, ekmeği alıp gelirim. İşte e, bazen. Eminim. E, Eminim. Eminim kişiler ah, bir, bir, ah, bunları, nasıl yapıyor bile merak ediyorum şimdi emin ol ki yani ben şimdi e, seninle şöyle e, ben şunu diyorum mesela şu anda elimde bir bardak var değil mi? var abi e, e, Bu görüyorsun değil mi? Evet. şimdi sen bu bardağı görüyorsun ben görmüyorum fakat şu anda ben bu bardağa dokunuyorum. Yani baktığın zaman, gördüğün zaman bir şey hissedemez, değil mi? Bilmiyorum. Nasıl nasıl hissedersin? Dokunarak. Bilmiyorum. Bu nedenle diyorum ki dokunmak harika bir şey. Yani insanlara dokunun, çiçeklere dokunun, böceklere dokunun. Dokunmak harika bir şey. Çünkü siz dokunmadan o sizi hissedemez. Dolayısıyla kon, kon, evet. Konuşarak Konuşarak Konuşarak kalplere de dokunun abi Şimdi elbette ki Hep ne diyoruz ee, Hakikaten e, Bir kalbi kırmak e, Bir saniyede bir insanın kalbini kırabilirsin Onu tekrar kazanabilmek Hı. Yıllar alabilir Şimdi ben e, Gözlerimle de değil Yüreğimle bakıyorum dünyaya. Bakarak, evet. görerek değil, dokunarak, hissederek yaşıyorum hayatı. Evet, belki benim dünyam sizinki gibi rengarenk değil. Olsun, evet. yine de gülüm, gülümseyerek bakıyorum hayata. Bekir yine abi, de, benim, evet canım. belki benimki de çok renkli değil. Şimdi e, sevgili Yavuz, e, şimdi e, senin bebekliğini e, biliyorum desem yaşım meydana çıkacak. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla en iyisi şeyler söyleyelim de e, ben e, seni beyi tanıyorum, biliyorum. Evet, Bilmiyorum. sen de bildim bildiğim kadarıyla e, okula gitmedin. E, fakat canım. okuma yazmayı öğrendim, Kur'an-ı Kerim'i internet üzerinden öğrendim. Ben ya, de ya. E, senin sabrına, cesaretine, azmine hayranım. Açıkçası. E, ben de tebrik ederim. Amin. Sizin gibi e, örnekler oldukça bizi, bizim bilimciler daha çabuk yola ver. Şimdi e, teşekkür ederim. Şimdi Mehmetciğim e, engelli dostlarımızın eksi ne biliyor musun? Eksiği özgüven eksikliği var. Çoğu ya? Öz, özgüven eksikliği ya? çok yani öğrenilmiş veya öğretilmiş çaresizlik yaşıyorlar. Gerçekten böyle. Hmm. Zaten birçok insanda bu var. Fakat engelli dostlarımızda daha çok bu. Ben e, yaşadığım hayatta e, buna şahit oldum. Halbuki işte bazen insan kendini yalnız hisseder değil mi? Ee, kalabalık bir şehirde yaşasa da yalnız hisseder. Ee, büyük toplulukların içinde olsa da yanlış hisseder. Peki o anda ne yapmak lazım? Ellerini Rahman'a açacaksın. O anda sen mazlumsun. Mazlumla Allah-u Teala arasında perde var mı? Yok. Yok tabi. Ne istersen iste. İşte e, ben de öyle bir anda öyle bir anı kullanmak fırsat bilmek lazım. E, ben ne istediysem o anda Rabbim onu verdi. Elhamdülillah.